Çocak. Tamam, tamam. Ben onu binmem. Biraz ya seni yalnız bırakmayacağım diye. Yani. Ayaklarım tutuyor oğlum hala. <gülüyor> Galiba çalışıyor. <gülüyor> hayır hayır tamam çalışma <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor> Webtekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bir video çıktı ve Amerikalılar da şöyle bir durum yaşamışlar. Bir lunaparka gidiyorlar, çeşitli bu ekstrem aletleri biniyorlar ve orada sağa sola devrilirken telefonların kaza tespit modu aktif hale geliyor ve acil aramalar yapıyor. Biz de bunu denemek için şu an lunaparka geldik arkadaşlar, bakalım bizde de çalışacak mı? Amerikalılarınki, can da bizimki patlayacak mı? Bir yakından bakalım. Arkadaşlar hangi aletleri kullanacağımızı merak ediyor olabilirsiniz. 30 km hızla giderken ani bir durma ya da devrilme gerekiyor. Bu yüzden roller coaster'dan tutun da tusunomisine, çarpışan arabasına kadar hepsini deneyeceğiz. Bakalım hangilerinde çalışacak. Ne olabilir ona binmem. Orada da olsa Koray'ı yalnız bırakmayacağım. Şimdi ben de bineceğim ama hiç mutlu değilim. Debriyajdan yarım çekme ayağını. Ben neden buraya bindim ki ya? Güzel. Ya seni yalnız bırakmayacağım diyen. Yani. <gülüyor> Tam bu hızı. Bu hızıydı, değil mi? <gülüyor> A bak, kalife kare manzarası. Yok, inmeyelim, inmeyelim. Ben burada müsait miyim? <gülüyor> Geliyor. Hayır, hayır, tamam, tamam. Hadi. Hocam. GoPro <gülüyor> <gülüyor> wow, gidiyordu. Ciddi misin? Evet. Aa, siz görmüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Hala çalışmıyor arkadaşlar. <gülüyor> tamam. Şu an ne çekiyorum bilmiyorum ben. Tamam. Ben ne çektim biliyorum da. Bu kadar mı? Bakalım çalışsın da hani boşa gitmesin ya. Bir de çarpışan arabada denememiz lazım. Değil mi artık o. Ondan sonra göreceğiz. Orayı çok korkuyor arkadaşlar böyle olmaz yani. <gülüyor> evet bu da hep çok Hep Uzaklaşın oğlum bir dört. dur Bir şey biraz genişten geline bir koraya vuralım bakalım ne oluyor. Oldu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada hala çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tam karşıdan birbirimize gelelim. Bakalım o zaman ne olacak. O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? Hayır. Harbiden Amerikalıların ki can, bizimki patlayacak. Olmuyormuş arkadaşlar. Yani bu hızda olmadı. Bir çıkalım bakalım. Ve şimdi kamikazeye bineceğiz. Tamam, yapıştır <gülüyor> o zaman başlayalım. <gülüyor> Hazırım abi. abi. Anladık ki arkadaşlar, sizinki patlayacakmış. Merdan sen nasıl bayağı... bir adamsın oğlum? Seni beklerken bayağı yoruldum kardeşim. Ayağım bir <gülüyor> Gerçekten mi? Beceremedi. Yani çalışmadı. Çalışmadı, iptal. Başka aletle deneyelim. Deneyelim hadi. Şimdi bir başka aletimizi deneyeceğiz. Deneyeceğiz mi? mi? <gülüyor> Koray deneyecek, ben de ona şahitlik edeceğim. Drop tower diyor ama bildiğimiz asansör arkadaşlar. Koraycığım ne düşünüyorsun? Bildiğin asansörse gel beraber binelim. Bildiğimiz asansör, ben bilmek istemiyorum sadece. <gülüyor> hadi geçelim. Arkadaşlar çok fazla güneş var, İzmir sıcağındayız, öyle saatlerindeyiz. Ekranımız biraz beyaz, çıkabilir. <gülüyor> biraz yavaş uçuyorsun gibi geldi bana. <gülüyor> Kilo var ya. <gülüyor> Hayda! <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da kötü değilmiş. Bozuk oğlum bu. <gülüyor> Yine çalışmada ölmemizi bekliyorlar. <gülüyor> Arkadaşlar, kurgu aşamasındayken böyle işimize çok büyük bir kurt düştü bizim. Hani bu Apple sağa solu belli olmaz dedik, biz kolumuza taktık çünkü Apple iPhone'u. Şimdi bir de cebimize koyalım dedik, şu DropTower'da bir deneyelim, bizi bir en alta kadar bir fırlatsın, bıraksın bakalım. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu göreceğiz. Şu an asansöre bindik, bu sefer kolum boş, telefonumuz şurada cebimde. 42 bin liradan da olmayalım, şunu sağlamca bir <gülüyor> yerleştireyim de <değil> ver. <mi? gülüyor> ben bundan çok korkuyorum ha. Oo. Oh. Oooo! Oooo! Aplaracağım ben, Ayaklarım karıncalandı. Arkadaşlar yine çalışmanı zaten siz de ekran kaydında gördünüz. Şimdi bir de bir şu komik bir girelim. Taklacı güvercine döndüm. Yemin ederim taklacı güvercine döndüm. <gülüyor> Telefon titreşiyor san <şu> galiba. Garip... <gülüyor> Çalışıyor galiba beyler. Galiba bir şeyler oluyor. Son. Şu an tam bir takla artık ve hiçbir şey. Oh! Şimdi ekran kayıtlarına bakacağız arkadaşlar. Telefon bir ara titredi bir şeyler oldu. Bir bakalım kontrol edelim ne oldu? Çalıştı mı çalışmadı mı ben de bilmiyorum. Ama biz sessiz bir yere geçelim önce. Arkadaşlar iPhone 14'ün kaza sensörüne hem cebimiz hem de bileğimizi denedik ama ne yazık ki çalışmadı. Bunun sevde bindiğimiz aletlerin yeterince hızlı olmaması olabilir ama bu çığlıklar biraz daha farklısını söylüyor bana. Ya yani Türkiye'de çalışmıyor, Amerikalarınki can bizimki patlıcan çıktı. Bu videomuzda buraya kadar da başka bir web teknolojik videosunda görüşene dek. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.